Selam balık arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Benim güzel balıkçıklarım. Canlarım benim ya. Efendim nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Benim güzel balıkçıklarım sizler için. Sevgili balıkçıklarım. Eylül ayı içinde benim balıkçıklarımın hayatında neler olup bitecek? İş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz. Ya hayatınızda ne varsa şöyle kahveme bakacağım. Ardından da şöyle birkaç tarot melek mesajı derken şöyle bir çıkıp gideceğim sizlerden sevgili balık burcunun güzelleri sevgili arkadaşlarım efendim bilmeyen arkadaşlarım için çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum şöyle bir gözden geçirin daha sonra oralara da yüklemeler yapacağım önce şunu bir halledeyim sevgili arkadaşlarım buraya da bekliyorum benim olduğum her yere sevgili balıkçıklarımı ben bekliyorum Efendim balık arkadaşlarım için lafı daha fazla uzatmadan Eylül ayı içinde şöyle bir genel yorum yapalım bakalım sevgili balık arkadaşlarım benim narin balıkçıklarımı neler bekliyorlarmış. Evet hmm, sizde de nazar var sadece kova da çıkmadı galiba yanlış hatırlamıyorsam böyle sırayla bakıyorum ama. Evet bakın geçmişten gelen bir sevgili kova arkadaşım baya bir diplerde baya eskilerden pardon sevgili balık arkadaşım bakın görüyorsunuz değil mi? Nazarınızı görün. Az önce kovaya baktım. Kovadan balığa geçtim. Hala kova diyorum. İşte bu 12 tane burcu sevgili balıkçıklarım. Koçtan bir başlıyorum. Sadece yarısında mola veriyorum sevgili arkadaşlar. Ondan sonra aynen devam. Ne diyeyim bilmiyorum ki etki altında kalıyorum derken ya bu son burcunuz ama şöyle bir şey var. Şu an bu balık burcuna gelene kadar bütün burçlarımızda hayat yolları çıkmış. Kader yolları çıkmış. Aynı şekliyle buyurun sizde de çıkmış. Ben şimdi sayacağım bunları canlar ama çok güzel çıkmış sizin yollar. Tertemez artık temiz yere doğru gidiyorsunuz. 1-2-3-4-5-6 hmm, Çok güzel bakın 6 tane yolun 5 tanesi aydınlanmış bir tanesinde sıkıntı var canlarım çıbıksız olmuyor bakın sıkıntılı olan yol daha tam olarak aydınlanmamış şu şekilde çevireyim 5 tane yolunuzu görün buyurun tertemiz yere doğru maddi manevi tertemiz yere doğru gidiyor ve hatta bu yolda giden arkadaşlarımıza bakın sürprizli bir gelecek diyelim sürprizli bir maddi gelecek var sürpriz var balık kıvrılmış yolunuzda bu şan soyunu olabilir sevgili arkadaşlarım yalnız biraz zamanı var bakın tam yarı kısımda çıkmış şan soyunu olabilir sevgili balıkçığım balığa balık çıkar bir miras olabilir beklemediğiniz yerden bir mevla olabilir bizde mevla derler canlar şans da var sizde hadi bakalım çok güzel çok güzel sevgili balıkçıklarım benim Güzel balıklarım hmm. biraz burada sıkıntı içinde olan balıkçıklarımın aile büyükleriyle sıkıntıları var kaynana kayınpeder gibi maddi alanda küçük çaplı sıkıntıları var tam olarak eşleri bay veya bayan hiç önemli değil tam elinden tutup şöyle gel gidelim diyemiyorlar ya bu T harfinde olan arkadaşlarımız koç burcundan alalım. Balık burcuna kadar ya ne sıkıntılılarmış arkadaş ya. Bakın yine aynı şekliyle burada da çıkmış. Adında C harfi olan, T harfi olan arkadaşlarım, F harfi olanlar. Ya siz ne kadar sıkıntıdasınız. Nasıl bırakmışlar sizleri karanlığın içerisinde bakın burada resmen görüyor musunuz sıkıntınızı. Kredi çekmiş olabilirsiniz. Ya da borc altındasınız. Ya da sevdiklerinizden sizi ayırdılar. Ya da sevdiğiniz insana kavuşamıyorsunuz. Canlar biraz sabretmeniz lazım sizin çünkü sizin önünüzde yolu da tıkanmışlar bakın. Çıkış yolunuz da tıkanmış. Hmm, baya bir düşmanlar var baya var. Adında A harfi olan arkadaşımızla da aynı şey yapılmış da o biraz kenara kadar gelmiş. O biraz sizden daha bir ileride feraha doğru gidiyor yani rahat olun. Siz de gideceksiniz hiçbir şey olduğu gibi kalmaz rahat olun canlar. Küçük küçük de olsa balığa balıklar çıkmıştır. Güzel haberler gelecek. Tertemiz barışlarınız çıkmış. Bakın eşler falan çok güzel çıkmışsınız bu yan tarafta. Çok güzel aşağıdan yukarıya deveker falan gibi çift çift ortak noktada anlaşmalarınız var. Çok güzel birliktelikleriniz var evliliğinizde. Yalnız şunu söyleyeyim 6 tane evli balığın 4'ü süper. ikisi sıkıntılı çıkmış canlar birinde yıkım var birinde kavga gürültü çıkmış onu da söylemek durumundayım şimdi tamam 6 evlinin 4'ü süper ikisinden birinde yıkım var bir diğerinde de kavga gürültü çıkmış ona yapacak bir şey yok. o genel genel olduğu için herkesten burada bir parça var canlar yalnız bu harfteki arkadaşlarım az önce söylediğim gibi ctv gibi arkadaşlarım Sizler şu sıkıntıyı bakın şu düşmanları açtığınız takdirde şu sıkıntıyı açtığınız takdirde bakın develerinizi görün. Yüklü yüklü biraz küçük çıkmışlar ama develerinizi görün. Sizler de murada doğru gideceksiniz güzel kardeşlerim ya. Biraz sabır biraz da hakkınızı aramasını bilin. Sessiz kalmayın siz biraz sessiz kalmışsınız. Bakın sıkıntılı haber de alacaksınız. Onu da söyleyeyim yani hemen yanınızda. Bir karga çıkmış sıkıntılı haber de alacaksınız ama siz çok fazla kafaya takmayın bir şekilde o karanlığın içinden çıkmayı başarın derim. Bir an önce başarın bunu çıkın oradan çıkın karanlıktan çıkın düşmanları salın başınızdan. Gelelim şöyle sizin genel enerjinize sevgili arkadaşlar genel enerjiniz güzel harika Maya bir fırsatlar da elinize geçecek gezme fırsatı elinize geçecek enerjinize enerji katmak için örnek veriyorum ne kadar Eylül ayına girsek de ya ben Temmuz'da yapmıyorum da Eylül ayında yapacağım arkadaş tatilimi tatile çıkabilirsiniz gezmelere gidebilirsiniz bayağı bir iyi hissedeceksiniz 3 insandan ikisinin enerjisi süper bir tanesi biraz böyle bedenen belden kendini rahatsız hissedecek bir de gözlerden kendini rahatsız hissedecek eylül ayı içerisinde balık kardeşlerim enerjiniz onun dışında çok canlılık bekliyor sizi güzel çıkmış maddi alanda ise süpersiniz bakın maddi olarak eylül ayı içerisinde emekliyseniz artışlar meydana gelecek çalışansanız sürprizli gelişmeler meydana gelecek öyle bir sürprizler gelecek ki karşınıza o sürprizlerin karşısında kutlama bile yapan arkadaşlarım var burada samimi söylüyorum kutlama yapıyorsunuz resmen çünkü yolunuz açılmış bakın engel kalkmış burada aşağıda kutlama yapıyorsunuz aman Allah'ım tamam ben artık zirve yapacağım dercesine ya miras haberi gelecek ya küçük çaplı hani çok büyük demeyelim de ya bir ikramiye de olabilir canlar bir yerden bir yardım eli de uzanabilir maddi alanda baya bir sürprizler geliyor sürprizlerin yanı sıra da o sevinçten kutlama yapacaksınız hadi bakalım güzel çıkmış iş hayatınıza gelince İş hayatınızda sevgili arkadaşlarım biraz sıkıntı var birazcık sıkıntı var tamam iyi olan balık arkadaşlarım var yok demiyorum yalnız sıkıntılı olan şöyle ben bir sayayım 1 2 3 4 %40 balık kardeşlerim saymadan da kafadan söyleyemiyorum arkadaşlar %40 balık kardeşlerim ya batırılmış ya kandırılmış yanlış anlamayın canlar ya batırıldı ya kandırıldı ya dolandırıldı ya kefil oldular vesaire gibi bir şeylerle bir şekilde sıkıntıya düşürülmüş çalışan kendi işlerini yapan bir şekilde kandırılmış kötü durumlara düşürülmüş ve bundan dolayı da pişmanlık duyan balık burcu arkadaşlarım var mahkemeye başvuruyorlar mahkemeye başvurarak mahkeme kararıyla ama hemen eylül ayı içerisinde olmayacak bu Aralığa doğru görülüyor sevgili arkadaşlarım hakkınız olanı alacaksınız da yalnız biraz tabii ki sıkıntılar görülüyor biraz sıkıntı görülüyor karşı tarafla biraz kavgalar falan görülüyor haberiniz olsun biraz dikkatli olun canlar ne olursa olsun öfkeyle kalkan zararlı oturur demişler yine de kanun yoluyla arayın hakkınızı derim sizlere onun dışında güzel başarılarınız var çalışan arkadaşlarım için söylüyorum maddi başarılar var tertemiz yollarınız çıkmış enerjiniz de yerinde aile içi bağlar da var çok güzel en azından 6 evlinin 4'ü çoğunluğu güzel çıkmış 2 tanesi biraz sıkıntılı ama olur o kadar o kadar olur artık değil mi canlar 4 Dört dörtlük yaşantımız yok ben bunu her zaman söylüyorum gelelim boşanman çiftlerimize boşanan arkadaşlarımıza balık burcu arkadaşlarım ah benim balıkçıklarım ağlar vaziyette balıklarım çıkmış benim boşanmak istemiyor karşı partnerini kaybetmek istemeyen balık arkadaşlarım var sevgili arkadaşlarım karşı partneriniz hiç merak etmeyin şu an için biraz size karşı serin rüzgar estiriyor bakın boşanma mahkemeniz devam ediyor siz ayrılmak istemiyorsunuz karşı partner size karşı birazcık böyle serin rüzgarlar estiriyor fakat ikilemi de var barışsam mı barışmasan mı diye hiç merak etmeyin biraz zaman geçsin birazcık zaman geçsin o da sizinle barışmak isteyecek ama şu an değil şu an hem kızgınlığı var hem ikilemde kararsız yani söyleyeyim barışacaksınız ama rahat ol bay veya bayansın sevgili narin balığım benim narin balıkçığım o da sizin etkiniz altında merak etmeyin güzellerim benim Efendim dediğim gibi maddi alanda çok güzel sürprizler gelecek size İlişkisi devam eden arkadaşlarım bekarsınız çok güzel kısmetler teklifler gelecek tabi karar sizin hangisini seçerseniz güzel sağlam talipler ama onu da söyleyeyim ha sağlam talipler öyle şöyle böyle talipler değil ama kişiyi siz beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Belki kişiyi yakışıklı bulmazsın veya güzel bulmayabilirsin. Sevgili balık kardeşim ama talipleriniz olacak güzel haberler alacaksınız. İlişkisi devam eden evli olmayan sevgili balıklarım gayet iyi görünüyorsunuz. 5 balıktan 4'ü süper çıkmış bir tanesi yıkım yapacak. Siz yıkım yapıyorsunuz karşı partner dalavera yapacak haberiniz olsun neden yapacak balığı kaybetmemek için sevgili balık kardeşim karşı partnerden memnun değilsin onu değiştirmek istiyorsun onu değiştirmek istiyorsun da onda önce bir şok etkisi yapacak ondan sonra böyle risk almaya çalışacak alavera dalavera peşinden koşacak bir şekilde yakandan kolay kolay düşmeyecek en azından eylül ayı içerisinde öyle çıkmış canlarım benim onun dışında çok güzel doyuma doğru gideceksiniz benden size söylemesi yollarınız o kadar tertemiz çıkmış ki hayat yollarınız vallahi ne diyeyim bilmiyorum ki sevgili benim narim balıkçıklarım güzel güzel şeyler sizlere doğru gelecek hadi bakalım şöyle yapalım ki siyahlığı atalım sevgili balıkçıklarım bir an önce sıkıntıları atsınlar ay çok güzel bakın Aydınlık geldi benim güzel balıklarıma. Sürprizli gelişmeler var. Ebedi doyumlar var sevgili arkadaşlarım. Özellikle de maddi alanda hakikaten sürprizli gelişmeler var. Kutlamalar yapacaksınız. Onun ardından bakın bir ferahlık, bir ferahlık aman Allah'ım. Çok güzel, harika çıkmış, çok güzel. Harfleri tam olarak kestiremiyorum. Adında E harfi olan... Y harfi olan T harfi F harfi A harfi Z harfi olan İ harfi olan balıkçıklarım Siz, oo, çok güzel tertemiz yere doğru gidiyorsunuz herkesten önce at gibi gidiyorsunuz sizde hep üçlü üçlü çıkmış bakın üç üç üç üç üç, üç çıkmış ya, üç üç üç derken üç çıkmamış tabii ki de üç kafa üç kafa çıkmış sizde hep ortak anlaşmalar karı koca çocuk iki sevgili ya da yanınızda üçüncü bir şahıs veya kara kedi veya şeytan hep 3 3 3 3 3 bakın burada ne güzel barışlarınız çıkmış sizin eksilerle ama yan taraftan da birileri sizi gözlüyor. Bunlara da dikkat edelim ya sizde gözü var ya da sizin karşı partilerinizde gözü var bunu yapan ancak bu şekil yapar sevgili arkadaşlarım. Adında K harfi olan arkadaşlarım sizlere de barış gelecek. Ortak noktada anlaşmalar geliyor. Güzel sürprizli barışlarınız gelecek. Adında K harfi olan sevgili balık arkadaşım. Aynı şekliyle karşı tarafında adında K var. Onu da söyleyeyim yani. Ortak noktada anlaşmalar yapacaksınız. Bazılarında Tabii ki sırt dönme olayları da meydana gelmiş. Ama hiç merak etmeyin. Daha sonra bu insanlarda pişmanlıklarını anlayıp sizinle şu raddeye gelindiğinde barış sağlamaya çalışacaklar yine adında F harfi olan balık arkadaşlarım mükemmel derecede güzel haberler alacaksınız çok güzel tertemiz çıkmış çok güzel haberler alacaksınız ama aşk alanında çünkü kalp falan çıkmamış sadece kuşlar çıkmış canlar ya maddi alanda ya manevi alanda çok güzel güzel haberler alacaksınız feraha doğru gideceksiniz Benden size söylemesi güçlü enerjiler geliyor ve şunu da söyleyeyim çok barışlar çıkmış sizde bakın eksilerinizde sizin barışlar çıkmış. Bence o eksileriniz sevgili arkadaşlarım küçük küçük bunu sizler göremiyorsunuz ben burada görüyorum resmen sizlere ama çiçek uzatacaklar ama bir telefon açacaklar bir şekilde barış elleri uzanacak bence affedin ya tabi karar sizin de hani bence affedin çünkü son derece iyi niyetliler size karşı geçmişe dayalı pişmanlıkları var bu insanların artı yanı sırada kadersel aslında o insanlar sizin kaderiniz ve vallahi kaderiniz bağışlayın onları affedin onları çünkü mücadele içine girecekler bu insanlar sizin gönlünüzü almak için sevgili balıkçıklarım sizi kaybetmek istemeyecekler eski işiniz eski sevgili Eski sözlü nişanlı ya ex partnerleriniz işte bay veya bayansın sevgili balıkçığım hiç fark etmiyor. Karşı partner baya bir mücadele edecek barış eli uzatacak size. Bence affedin son derece iyi niyetli. Ta ki kötü şeyler yapana kadar şu an için son derece iyi niyetli çıkmış. Bakın üst kısmı görün tertemiz çıkmış rahat olun. Tabii karar sizin sevgili arkadaşlarım. Çok barışlar çıkmış. Çok barış ellere uzanacak. Güçlü bir şekilde sizler de güzel yere doğru gideceksiniz. Sevgili ay çok büyük bir şans gelecek size. Bakın itiklerken balığın kuyruğu kapandı. Tombul bir şekilde size şans. Ya biliyorum arkadaşım ya biliyorum ya maddi alanda. Çünkü balık maddiyat demektir canlar. Aşk bu tarafta bakın. Ferah kısımda kaldı aşklar. Küçük küçük belli zaten. Şöyle söyleyeyim, maddi alanda ya miras sürprizleri gelecek size, ya da zaten geçmişten alacaklarınız vardı da tahsil edemiyordunuz, öyle farz edelim. Onlar gelecek. Ya soyunlarından bir şey gelecek. Ya tazminat alacaksınız. Ya bir yerlerden mi? Şey, ya bir yerlerden bir şeyler gelecek. Maddi olarak tombul bir şekilde size bir şeyler gelecek. Eylül ayı içerisinde sevgili balıkçıklarım balığa balık gelir hadi bakalım barışlarınız da çok var karşı partnerleriniz sizleri kaybetmek istemiyorlar sevgili arkadaşlarım benim güzel balıkçıklarım şöyle yapalım da masalından mahvettik yani sevgili arkadaşlarım şimdi benim güzel balıkçıklık ay bu ne aman Allah'ım bakın inanın bilerek ayarlamıyorum karıştırdım karıştırdım kovadan sonra şöyle bırakıverdim diğer burçlarınkine baktım şimdi sizinkine de bakıyorum buyurun küslerde barış demektir sizlerde küslerde çok barış çıkmış canlar buyurun gördünüz mü işte bunlar ex partnerler kimmiş ex partnerler eski sevgili eski sözlü nişanlı eski eşler buyurun gördünüz mü ben nane diyeyim sevgili benim narim balıkçığım sizi kaybetmekten korkuyorlar onlar korkuyorlar ah benim balıkçıklarım çünkü neden yıkılmışlar iç dünyalarında onlar bu halde üzgünler üzgün ah benim balıkçıklarım işte bu maddi alanda sevgili balıkçıklarım güce doğru gidiyorsunuz ya ben size daha ne diyeyim bilmiyorum ki geriye bakış yapmayın da ne yapacaksınız nerede o eski günler diyeceksiniz ondan sonra geçmişi örtüyü çekiyorsunuz güçlü bir şekilde ilerleyeceksiniz sevgili balıkçıklarım Aşk hayatında bakın çok güzel güç geliyor. Kadersel aşklar geliyor sevgili arkadaşlarım. Kadersel geçmişi bitireceksiniz bakın. Yeniden doğuş geliyor. Benim narim balıkçıklarım. Daha doğrusu şanslı yere doğru gideceksiniz bakın. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Güzel insanlar. Memnun olmadığınız şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Başarıya doğru gideceksiniz. Hadi bakalım. Evet. Hmm. Sağlık çok güzel sürprizli gelişmeler var yardım ellere uzanıyor sizlere ve cazibe altındasınız evet sevgili arkadaşlarım mücadele ver diyor bakın sağlığın bitişinde gelen kartı görüyor musunuz neyse sağlıktan başlayalım kendine dikkat et diyor kendine bak kendine sıkı sıkı bak görüyorsunuz buradaki şahıs tılsımları sıkı sıkı tutuyor bu benim diyor işte sağlık benim diyeceksiniz sevgili balık kardeşim Etki altında kalabilirsin kalma diyor sigara içenin etkisi altında kalma alkol alanın etkisi altında kalma düzensiz beslenen kişinin etkisi altında kalma bir an önce kötü alışkanlıklarından kurtul örnek veriyorum canlar çünkü kartlarım bunu söylüyor bir an önce diyor kötü alışkanlıklarınızdan kurtulun sağlığınızı benimseyin sağlığınıza sıkı sıkı sarılın diyor burada bu uyarı veriliyor Sevgili arkadaşlarım canlarım benim olabilir. Normaldir. Gelelim aşk hayatınıza. Bakın aşk konusunda da zaten dileğiniz kabul olmuş. Belli zaten. Eksler O koşacak peşinizden. Hadi bakalım. Kadersel aşklara rastlayacaksınız. Bekarsınız belki de. Hayatınızda kimse yok. Kaderinizin aşkı yolunuza çıkacak. Korkusuz insanlar yolunuza çıkacak. Kimseyi tanılamayan. Sizi sevdiği an tam sevecek kişiler yolunuza çıkacak bununla beraber geçmiş bitti en sevdiğim kartlardan biridir ölüm kartı sizi korkutmasın canlar geçmişin bitişi yeninin doğuşu demektir bu ne diyor? tamam artık diyor aşk hayatında dengeyi kurabilirsin güneş yüzünü gösterdi şanslı yere doğru gidiyorsun diyor o da çok güzel çıktı gelelim iş hayatınıza veya bütçenize Geçmişin olumsuzluğuna sünger çekildi çekildi mi çekildi geriye bakış bile yapıyorsunuz bakın nerede o eski günler diyeceksiniz uzun vadeli planlar yapılacak elinize geçen miktarlar her neyse yardım elleri uzanır elinize bir yerlerden bir şeyler geçer güçlü adımlar atacaksınız daha hesaplı hareket edeceksiniz değil mi canlar buyurun güce doğru gideceksiniz uzun vadeli gideceksiniz. Geçmiş bitmiştir artık. Artık benim narim balıkçıklarım... Güce doğru gidiyor. Güzel yere doğru gidiyor. Çünkü sürprizli gelişmeler onları bekliyor. Gönül ister ki... Ah benim bütün balıkçıklarım... Şu sürprizden yararlansınlar. Ama gelin görün ki... %50'si veya %60'ı, %40'ı, %70'i etkilenir. %30'u ortada kalır ama... Onlara hiçbir şey gelmez mi? Gelir. Ne gelir? Küçük çaplı da olsa bir şeyler gelir. Daha farklı şeyler gelir. Bu iş budur canlar. Söylüyorum size bu iş budur. Hadi bakalım inşallah o yüzde 60 insanın içindeki kişisizsinizdir. Şu an beni izleyen arkadaşım. Canlarım benim. Sevgili narim balıkçıklarım. Evet bunun için bakayım. Meleğim ne diyormuş? Bilgelik diyor. Bilgelik. Bir ay Eylül ayı içerisinde sizlere bilgelik öneriyor. Ne diyormuş bilgelik de? İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor diyor. Bitti. Doğru yolu kalbinizin sesini dinleyerek bulacakmışsınız sevgili narin balıkçıklarım. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise